Teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar 2023 burç yorumlarına hoş geldiniz ben astrolog Arif Aydın bugün sizlere Şubat ayı ile alakalı bilgiler vereceğim ama öncelikle kanalımla alakalı küçücük bir bilgi vermek istiyorum. Kanalımda astroloji eğitimleri, astroloji ile alakalı konular, evrensel konular, spiritüel konular, manevi bir takım konularla alakalı birçok bilgiler var. Eğer siz de bu konulara karşı merakınız, ilginiz varsa kanalımın oynatma listelerine ve videolarına bir bakabilirsiniz. Evet değerli arkadaşlar, Şubat ayına Merkür 4. evinizdeyken giriş yapıyorsunuz. 18 ocaya kadar aile, ebeveynin köklerle bağlantılı olarak oluşan olumsuz durum ve olaylar artık sizin için hafifliyor.